Dünyanın en rahat uçurulabilen drone'u bu hafta aktüellerde. Müzik Neyse ürünü bir kenara bırakalım. Ürünün en büyük sıkıntılarından iki tanesinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi fiyatı. Biliyorum fiyatı çok fazla gelebilir. O yüzden sizler için açıklama kısmına fiyat performans ürünü olan bir tane drone ekledim. Lütfen bu drone'a bir bakın, bir karşılaştırma yapın. Kafanıza yatarsa bu drone'u alabilirsiniz. Ve aktüelleri gelecek olan drone'daki diğer bir sıkıntı ise aslında tüm dronlarda olan bir sıkıntı bu. Yaklaşık 7 ile 8 dakika aralığında uçuş yapabiliyor. Bana kalırsa çok düşük bir seviye uçuş. Tabii ki batarya alarak bu seviyeyi artırabilirsiniz ama niçin bataryayla falan uğraşasınız ki? Ne gerek var? O yüzden düşündüm ki daha fazla batarya performansına sahip olan bir ürüne alabilirsiniz diye düşündüm. Sizin için dronun havada kalma süresi fazlasıyla önemli ise açıklama kısmına eklemiş olduğum tam 20 dakika boyunca havada kalabilen drona da bakmanızı tavsiye ediyorum. İki drone arasından veya bu dronla karşılaştırma yaparak aralarından bir tanesini seçip alabilirsiniz. Ve diğer bir muhteşem habere daha geliyorum arkadaşlar. Biliyorum şu an abone sayım çok az. Abone sayımın artmasını ben de istiyorum. İnşallah sizler de istiyorsunuzdur. Ve şöyle bir karar aldım. Neden abonelerime ben bu drone'u vermiyorum? Ve şöyle bir sınırlandırma getirmeye çalıştım. Eğer 19 Nisan'a kadar 20.000 aboneye ulaşabilirsem bu drone'u aranızdan 2 kişiye hediye etmeyi düşünüyorum. Abone olarak destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 20.000 abone ulaşmamdaki çabamda eğer yardımcı olursanız açıklama kısmına ekleyeceğim çekiliş şartını yerine getirmeniz çekilişe katılmak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Dilerseniz ürün incelemesine hemen geçelim. Kutu üzerinde de yazdığı gibi dünyanın en rahat uçur... Dronu. ve bu drone hem Android hem de iOS uyumlu bir şekilde çalışıyor. Anlayacağınız herhangi bir kısıtlama olarak da size sorun çıkarmayacaktır. Ve drone'da çok güzel özelliklerden bir tanesi daha var. Drone 360 derece dönebiliyor. Yani bir güvercin gibi 360 derece takla açabilme özelliğine de sahip. Bu özelliğini çok severek kullanacağınızı düşünüyorum. Ama drone'u kullandığınız alanda kesinlikle herhangi bir şekilde insan, hayvan veya zarar verebileceğiniz araç gibi şeylerden uzak durmayacaksınız fazlasıyla tavsiye ediyorum. Drone'un üzerine konumlandırmış olan bir tane tuş sayesinde hem otomatik kalkış hem de otomatik iniş gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonunuza Wi-Fi ile bağladığınızda çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama bu çekim oranını düşürmekte. Yani kumandayla yaklaşık 50 ile 70 metre uzaklığa kadar kullanabiliyorsunuz. Ama telefona bağladığınız anda bu mesafe otomatikmen 20 metre civarlarına kadar düşüyor. Ve şunu da unutmayın, drone'u kullanırken eğer bağlantınız koparsa drone'u durduramayabilirsiniz, drone alır başını gider. Allah korusun dikkat edin. Ve drone'u kullanırken aynı zamanda hem fotoğraf hem de video çekimleri yapabiliyorsunuz. Tabii bu video ve fotoğraf çekimlerinde kesinlikle fazla üst seviye bir kalite beklemeyin. Sonuçta küçük bir kamera konumlandırılmış. HD kalitede video çekimi yapabiliyor. Tam olarak çözünürlüklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Son olarak drone'un batarya performansından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 45 ile 60 dakika içerisinde tamamen şarj olabiliyor. Bu süreç zarfında şarj olan batarya sadece 7 ile 8 dakika aralığında çalışabiliyor. Bu da çok yetersiz. Ekstradan batarya alarak bu süreyi uzatabilirsiniz. Veya açıklama kısmına eklemiş olduğum diğer alternatif drone'lara da bakabilirsiniz. Unutmadan arkadaşlar tekrardan hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta benim düzenli bir şekilde yapmaya çalıştığım çekilişler var. Bu çekilişlere son hızıyla devam ediyorum. İlk çekilişimizi başarıyla gerçekleştirdim ve hediyesini arkadaşıma en yakın zamanda ulaştıracağım. Unutmayın bir defa çekiliş şartlarını yerine getiriyorsunuz. Her hafta çekilişe dahil oluyorsunuz. Drone ile ilgili merak ettiğiniz her türlü soruyu açıklama kısmından yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Bilgim dahilinde tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Videoyu beğenerek ve abone olarak destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün ilk bakışında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.